Seçimlere katılmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday listelerimizi getirdik ve bugün teslim ettik. Değerli arkadaşımız Muharrem Erkek ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcimiz Hadim ile beraber bu görevi yerine getirdik. Umarız hem partimize hem ittifakımıza hem de Türkiye'ye hayırlı sonuçlar üretir bu seçim. Türkiye'nin demokrasi sürecinde <gülüyor> eksikleri tamamlar. Daha iyi bir yere doğru gidişimizi sağlar. Ve Türkiye'deki bu büyük değişim yönünü açar. Biz hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün güzel bir gün. Umarız daha güzel günler göreceğiz. Efendim şöyle bir rakamlarını söyleyebilir misiniz? Sizinle birlikte seçime, sizin listelerinizden seçime giren partilerin kaç kontenjanı ayrıldı? Arkadaşlar bu ittifak içinde girmiş olduğumuz partiler doğal olarak bizim listelerimizden, bizim logomuzda seçime girecekler. Onun için biz listelerimizde ittifak içinde bulunmuş olduğumuz partilere yer verdik. Bunun sayısını şu anda açıklamak belki doğru olmaz. Ama farklı siyasi partilerden Millet İttifakı'nın ortaklığını göstermek için beraber yürüdüğümüzü göstermek için daha güçlü olduğumuzu göstermek için beraber giriyoruz seçimlere. Bu da bize memnuniyet veriyor. Efendim, İyi Parti'yle iş de, Parti de işbirliği yaptığımız iller var. Dolayısıyla bazı partiler bizimle aynı logo altında, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçime giriyorlar. Ama iyi Parti gibi e, kendisi müstakilen giren, ittifak çatısı altında e, bir partimiz daha var. Ve biz onlarla da bazı seçim bölgelerinin işbirliği yapıyoruz. Kat, Amacımız kat, parlamento. Kat. Amacımız parlamento da e, çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek. On olduğu belirtilmiş efendim. Arkadaşlar, e, az önce listeleri verdik. Dolayısıyla Bundan sonra da bazı yerlerde işbirliği yapılabilir mi? Onun olanaklarına da bakacağız ama e, şu an itibariyle biz e, 11 ilde İyi Parti ile işbirliği yapıyoruz. Onun dışında ikinci turda e, yani görüşmelerin ikinci turunda işbirliği yaptığımız birkaç il daha var. Dolayısıyla e, yani 15-16 civarında ilde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti işbirliği yapıyor diyebilirsiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Demokrasi bize, evet. ülkemize ittifakımız hayırlı olsun. Evet. Sağ ol. Teşekkür evet. ederiz. 15 16. 15 16, 15 16 15 16. Thank you.